Yolda aracınızla, arabanızla gidiyorsunuz. Polis çevirmesi veya jandarma çevirmesi normal bir uygulama, bir güvenlik uygulaması. İşte sizden TC kimlik numaranıza bakarlar, ehliyetinize bakarlar, ruhsata bakarlar. Arabayı kontrol edebilirler. Bu normal. Peki havada giden hem de dış at yapan bir uçak bu şekilde çevrilebilir mi? Evet çevrilir ama bazı özel kurallarla çevrilebilir. Dün... Avrupa semalarında çok ilginç bir olay yaşandı. Atina'dan kalkan Ryanair hava yollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Letonya'da Vilnius'a uçuyordu. Uçağın yolcularından biri de Ramon Pratesevic adlı muhalif bir gazeteciydi. Uçak uçuş rotası gereği kuzeye doğru açıldıktan sonra Belarus hava sahasından Letonya'ya doğru dönecek ve orada da Vilnius'a iniş gerçekleştirecekti. Belarus hava sahasındayken pilotlara bir bilgi hava trafik kontrolörleri tarafından verildi. Uçakta şüpheli bir paket olduğu yönünde bir ihbar aldıklarını söylüyordu hava trafik kontrolörü. Tam bu sırada kabin memurlarına bir yolcu biraz önce tuvalete girdiğini ve şüpheli bir paket gördüğünü iletti. Tabii ki hemen devreye sivil havacılık kuralları girdi ve kabin memurları konuyu hemen pilotlara bildirdiler. Aşağıdan da aynı bilgi geldiği için yapılacak tek şey en yakın havalimanı olan Belarus'un dünyaya açılan kapısı Minsk'e inmekti. Pilotlar da bunu yaptı ama bu sırada alçalmaya başlarken uçağın yanına Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait 2 MiG-29 tipi savaş uçağı geldi. Evet bu andan itibaren işler farklılaşmaya başladı. Uçak teker koyduktan sonra pistte terminale çekildi. Yolcular uçaktan indirildi ve hemen bagajları aranmaya başladı. Normalde böyle bir ihbar geldiği zaman bu yapılır. Ama oradaki görevliler bir yolcuyu arıyorlardı. Bu yolcu da biraz önce belirttiğim muhalif gazeteciydi. Muhalif gazeteci yanında kız arkadaşıyla birlikte hemen orada gözaltına alındı ve sorgulanmaya başlandı. Diğer yolcuların güvenlik kontrolleri yapıldı, pasaportları kontrolden geçirildi ve daha sonra tekrar uçağa binmelerine izin verildi. Ama Ramon Protasevich ile birlikte ve tabii ki kız arkadaşını ekledik iki kişi, dört kişi daha uçağa binmedi. Bu kişilerin muhtemel Belarus veya farklı bir ülkenin istihbarat örgütüne bağlı olarak çalışan ajan olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu durum Avrupa'yı karıştırdı. Çünkü hukuksal olarak çok hukuk kurallarını hiçe sayan bir hareket gerçekleştirilmişti Belarus'tan. Belarus'undan malum şu an e, mevcut iktidar Rusya yanlısı. İşte seçimler yapıldı, çok ciddi bir kaos yaşanıyor. Bir taraftan e, halkın seçtiği e, muhalefet iktidara gelmeye çalışıyor ve gerçekten çok enteresan çekişmeler var. Tabi hedefte olan kişilerden biri de bu gazeteciydi ve bu gazeteci işte uçaktan e, tabiri caizse korsan çevirme ile alınmış oldu. Peki bir giden bir havadaki bir yolcu uçağı bu şekilde çevrilebilir mi? Dünyadaki tüm hava taşımacılığının temel hukuk altyapısını Chicago Konvansiyoneli oluşturuyor. 1944 yılında Chicago'da imzalanan bu anlaşmaya, Türkiye üye ve dünyada 193 ülke tarafından, aralarında tabi da var, onaylanmış bir anlaşma. Buna göre havada yolcu ve kargo taşımacılığı yapılıyor. Daha sonrasında 2. Dünya Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletlere bağlı olarak farklı farklı örgütler var. Bu örgütlerden bir tanesi de Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı. Kanada merkezli, Montreal'de faaliyet gösteren ICAO ve Türkiye'nin de orada tabii ki bir daimi bir büyükelçisi tarafından sürekli olarak temsil ediliyor. Üzerine de ICAO'nun kuralları geçerli. İşte ICAO kuralları da bu uçuş operasyonunun emniyetli yapılması için hava sahalarının emniyeti havalimanlarının emniyeti, yolcuların hakları gibi gibi birçok konu alt alta yazılıyor ve ICAO tarafından bu regüle ediliyor, kontrol ediliyor. Ve tabii ki bu hareket İKAO'ya da Birleşmiş Milletler nezdinde de ayağına, ayağa kaldırmış durumda. E, hukuk kurallarının bu şekilde e, ters tüz edilerek uçağın indirilmesi sonrasında muhtemel Belarus'a çok ciddi bir yaptırım uygulanacak. Tabii gelişmeler havayolu şirketleri tarafından da dikkatle takip ediliyor. Örneğin bu şirketlerden biri de Letonya merkezli Air Baltic Havayolları. Gerçekten bölgenin başarılı şirketlerinden biri Air Baltic bir açıklama yaptı ve dedi ki biz havayolu olarak Belarus'un hava sahasını riskli görüyoruz ve kullanmıyoruz. Şimdi tabi böyle bir adım uluslararası anlamda havayolları açısından çok ciddi bir adım. Bu Avrupa'da devam ederse bu tür adım Belarus açısından çok çok sıkıntılı durumlar olacak. Bir de tabii ki tarifeli taşıyıcılarda bir uçuş yapılacağı zaman uluslararası anlamda bir plan çekiliyor. Uçuş planı çekiliyor. İşte bu planda uçağın tipi kaç saat havada kalabileceği, kaç yolcu taşıdığı veya ne kadar kargosu olduğunu, nerelere gideceğini bunlar böyle teker teker birer izin süreci halinde. Örneğin uçak Türkiye'den kalktı. İşte Bulgaristan havasasından Romanya'ya oradan yukarı doğru gidiyor diyelim. Uçulan her ülkenin bu uçuşu onaylaması gerekiyor. Böyle bir uluslararası bir çevrim var. Sadece tabii Türk havayolları yok dünyada. Birçok havayolu şirketi var. Aynı şekilde belki o uçaklar gördüğümüz havadaki uçakların bir kısmı Türkiye'ye inmiyor ama Türkiye aynı zamanda çok büyük bir transit merkez. İşte bu hukuk altyapısıyla bu uçaklar ülkemizin üzerinden uçuyorlar. Evet bu Ryanair'ın başına gelen olay Belarus merkezli bu olay epey ortalığı karıştırmış durumda. Ben önümüzdeki günlerde ne tür hukuksal yaptırımların uygulanacağını açıkçası merakla takip ediyorum. Bu konuyla da ilgili tolgözbek.com sitemizde de haberler yaparak sizlere detaylarını vermeye çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuna da bizlere destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.